Yunanistan ve Avrupa Birliği'ndeki kriz, bir süredir haberlerde yer alıyor. Aslında bununla ilgili video hazırlamakta biraz geciktim. Bu video Mayıs 2012'de yapılıyor ama tam olarak hazır hale gelmesi zaman alacağından, siz bunu daha geç bir zamanda izliyor olabilirsiniz. Bütün bunların nasıl sona ereceğini gerçekten bilmiyoruz ama gelecek birkaç videoda olası senaryoları, riskleri ve eksiklikleri ortaya koyabilmeyi umuyorum. Pardon, her birinin eksikliklerini. Şurada gördüğünüz Yunanistan ve kendilerini nasıl bir durumda buldukları hakkında düşünelim. Şimdi şu grafiğe bakarsak kesin olarak gördüğümüz şey üstteki satırdan aniden çıkan kamu borçları. Bu dramatik bir şekilde artıyor ve aslında daha açıklayıcı olan borçların gayrisafi milli hasılaya oranıdır. Çünkü çok yüksek miktarda borcunuz olabilir. Eğer gayri safi milli hasılanız başka bir değişikle ülkenin üretkenliği yüksekse bu sanıldığı kadar büyük bir sorun olmayabilir. Aslında önemli olan reel olarak üretebileceği oranla ne kadar borçlandığınızdır ve şurada da borcun gayri safi milli hasılaya oranı yüzde olarak görülüyor. Yani borç gayri safi milli hasıla üzerinden yüzdesel olarak veriliyor. Bu, görüldüğü gibi Yunanistan için %100 üzerinde. Bunun büyük bölümünün, kamu gelirlerinin yani Yunan hükümetinin elde ettiği vergi gelirlerinin sürekli olarak kamu harcamalarından düşük olmasından kaynaklandığını görebilirsiniz. Şöyle açıklayayım, geliriniz olarak vergiler var. Vergiler harcamalardan az olduğunda ortaya bütçe açığı çıkar. Bütçe açığından kastım, karşılayamadığınız giderler ya da belli bir dönemde harcamalarınızın gelirlerinizden ne kadar fazla olduğudur Ve böylece her yıl açık veren bütçeye gitgide borçları daha da artırıyor Borç ödemeniz gereken miktarın tamamını ifade eder, bu şuradaki üstteki satır bu, şurada görülen borcun artmasına sebep oluyor. Fakat tek sorun bu değil. Çünkü borçları artırmaya devam ettikçe insanlar, hükümetin ellerinde bulundurdukları borç senetleri açısından iyi noktada olup olmadığı ve gerçekten borcu ödeyip ödeyemeyeceği konusunda gitgide daha şüpheci olmaya başlarlar. Sonuç olarak, hükümetin borcu ne kadar riskli olursa, insanlar da daha yüksek faiz talep etmeye başlarlar. Böylece borç artar, borç arttıkça da insanlar, onların borçlarını ödeme açısından iyi durumda olmadığını düşünürler. Bu sebeple daha yüksek faiz isterler ve faiz oranı artar. Ama bu her şeyi daha da kötüleştirecek. Zaten vergilerden elde ettiğimiz gelirden daha fazlasını harcıyorduk. Şimdi ise borcumuzun faizine daha da fazla harcamamız gerekecek. Eğer faize yıllık %10 ödüyorsanız ve bu 10 milyar lira varsa yalnızca 10 milyar harcarsınız. Eğer faiz oranı %15 olursa 15 milyar harcamak durumunda olursunuz. Böylece faiz için yaptığınız harcama artacaktır. Bu da borcunuzun daha da artmasına sebep olur. Sonuç olarak Yunanistan kendini böyle bir durumda buldu. Siz de hemen burada çok açık bir çözüm var, neden vergileri artırmanın bir yolunu bulmuyor diyebilirsiniz Evet, neden vergileri artırmıyorlar ve belki de daha önemlisi, harcamaları neden kısmıyorlar İlk çözüm politik bir durumdur, çünkü şuradaki harcama çoğunlukla insanlara verilen sözlerdir Bunlar hükümetin yükümlülükleri olabilir, bunlar emeklilik aylıkları olabilir Sadece bununla geçinen emekliler olabilir Diğer şekillerde hükümet programları da olabilir. Eğer bu harcamayı azaltırsanız, bundan zararlı çıkan insanlar, sizden pek de memnun olmayacaklardır. Dolayısıyla, politik manada yapacağınız en iyi şey muhtemelen bu değil. Ama cesur bir Yunan lider çıkıp da ''Hayır, bu ülkemizi kurtarmak için yapmamız gereken bir şeydir, bu harcamayı azaltmakta kararlıyız.'' diyebilir. Ama kendi başına herhangi birisi bunu yapmaya kararlı olsa da iyi bir fikir olup olmadığı çok net değildir aslında. Çünkü şuradaki diğer satırı fark etmişsinizdir. Bu diğer satır, reel gayri isafi, milli hasılı artışıdır. Açıkça gördüğünüz gibi Yunanistan ciddi bir ekonomik durgunluk içinde. Yüksek işsizlik var. Fabrikalar gerçek üretim kapasiteleriyle çalışmıyor. Herhangi bir şekilde vergileri yükselterek gelirleri artırırsanız ve harcamaları düşürürseniz dahi ekonomiyi daha da durgunluğa itersiniz. Bunların bu kombinasyonu, bu kelimeyi duymuşsunuzdur. Bunların bu kombinasyonu harcamaları ciddi bir şekilde azaltmaya odaklanma eğilimindedir. Bu, kemer sıkma olarak adlandırılır, bu durum sadelik ifade eder, yani bu tipte birisi yalnızca temel ihtiyaçları göz önünde bulundurur. Bir başka deyişle, bu kişiler bütün ihtiyaçları asgari düzeye indirger. Pek çok insan, hey Yunanistan kemer sıkma önlemlerini uygulamalısın, ki zaten birkaç kez kemer sıkma programı uygulamış durumdadır, harcamalarınızı büyük bir miktarda azaltmanız lazım der. Ama buradaki sorun kemer sıkma önlemlerinin ekonomideki parayı emmesidir ve kemer sıkma ekonomik yavaşlamayı daha da ileri taşır ve eğer ekonomi daha da zayıflarsa bu vergilerinizde de sorun yaratacaktır. Yavaşlayan ekonomi gerçek geliriniz olan vergilerin azalmasına sebep olacak ki bu bütçe açınızı daha da berbat duruma sokabilir. Çünkü bu durumda insanlar, ''Aman tanrım bunların ekonomisi kötü ve borçların ödeme ihtimalleri artık daha da düşük'' der Faiz oranları fırlar, vergi gelirleri düştüğünden ve pek çok harcama aslında ekonomik durumla aynı yönde birebir ilişki olmadığından harcamaların çoğu bu durumda artar Bunlar işsizlik sigortası olabilir, bunlar emekli maaşları olabilir ve böylece işler daha da berbat hale gelebilir ve zaten bu da son birkaç yılda olandır. Çünkü bunların hakkında daha fazla konuşacağız. Yunanlar Avrupa Birliği'nden bazı yardımlar aldılar. Ve bunun karşılığında Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri tamam size yardım edeceğiz ama siz de bazı zorluklara katlanmalısınız. Ve bu zorluklardan kasıtları şurada gördüğünüz kemer sıkma önlemleridir. Ama bu önlemler, ekonominin daha da kötü duruma gelmesine sebep oldu. Bu da borcun gayri isafi milli hasılaya oranını daha da yükseltti. Çünkü şimdiki durumda, gayri isafi milli hasıla daha da büyük oranda küçülmektedir. Bütün bunları hesaba katarak düşündüğünüzde, ortada çok net bir cevap olmadığını görürsünüz. Kemer sıkma önlemlerini uygularsanız, bu Kötü bir durumdur çünkü ekonominize zarar verecektir. Daha da az üretken olacaksınız en azından kısa vadede ve en önemlisi ise bunun politik yönden hiç de popüler olmamasıdır. Ve ortaya çıkacak yüksek işsizlik politik durumu daha da istikrarsızlaştıracaktır. Evet, şimdi burada bırakıyorum, size bunun üzerinde kafa yormaya fırsat vereceğim ve gelecek videoda da normal bir ülkenin Yunanistan'ın durumuna düştüğünde ne yapacağı hakkında konuşacağım. Normal derken gerçekten bağımsız, yani kamu maliyesi yönünden ve parasal yönden gerçekten bağımsız ve sonra da Yunanistan'ın şu an içinde bulunduğu durum itibariyle neden bunu yapamayacağı hakkında konuşacağız.